Sokakta bir ses yankılanırken Herkes sağır olur Herkes dilsiz Her yer kan bombalanırken Çocuklar Herkes kör olur Şeytan dilsiz İşe hayır kan dökmek çözüm değil Sorumlu baştaki beyin değil Sadece insanlık değil bu değil Uyan artık olmuş rehin o cani beyinlere Susamazsınız o masum ölümlere Mal mülk para bu, toprak sizin olsun Etkalamam sessiz yapılan zulümlere Konuşsan olmaz Susan ayrı dert Gülmez ki kader Masum yüzüne para hakkın ara kasanda kalmadı para karamazlar sen düşünce dara düşünme bunlara aklına zarar boş ver gitsin yalandan yanında duranlar kahpelik üstüne Rahbeli kesin nasılsa bir gün düşecek hepsi Düşecek bir kilo yüzden masken Zorluyor sistem sona varamazken Başında çelmeyi taktı o kastan Yoldan çıktın yolu bulamazken Sarpa sardı tüm düşüncelerin Sandın dostun düşünce gelir ama yanıldın Yine mi yanıldın yat yat yat etrafın sarıldı Sokakta bir ses yankılanırken Herkes sarılıyor Herkes dinlesin her yer kan bombalanırken Çocuklar gülmez herkes kör olur Şeytan dilsiz Konuşsan olmaz Sussan ayrı dert Gülmez ki kader